DIA'da cari grup şirket listesi nasıl kullanılır? Öncelikle cari ardından cari grup şirket listesine giriş sağlayalım. Aşağıdaki panelden Ekle seçeneği ile bir grup şirket tanımlaması yapalım. Cari ünvan ile birlikte doldurmak istediğimiz ilgili adres ve benzeri şirket bilgilerini doldurduktan sonra kaydedelim. Bu şekilde grup şirket tanımlamamızı sağlamış olduk. İkinci aşama olarak tanımladığımız grup şirketine bağlı olacak şirketleri seçebilmemiz için cari kart listesine giriş sağlayalım. Carinin üzerine gelerek değiştir seçeneği ile giriş sağlayalım. Ekrandaki grup şirket alanından F1 ile görüntüleyerek tanımlamış olduğumuz grup şirketini seçerek cari kartımızı bağlayalım. Aynı şekilde bir örnek daha gerçekleştirelim. Cari kart listesine geri döndüğümüzde kolonlar alanından grup şirket kodu ve grup şirket adını seçerek liste ekranından da cari kartın hangi grup şirketine bağlı olduğunu görüntüleyebiliriz. Grup şirket listesine tekrar döndüğümüzde ilgili grup şirketin üzerindeyken aşağıdaki panelden diğer seçeneğini tıklayarak Cari Grup Şirket hareketlerini tıklayıp bağlamış olduğumuz şirketlerin tamamının hareketlerini görüntüleyebiliriz. Vazgeç diyerek çıkış sağladığımızda, yine diğer paneline gelerek bağlı alt carileri seçtiğimizde, grup şirketine bağlı olan carilerimizin listesini görüntüleyebiliriz. Raporlar alanına geldiğimizde, bakiye kontrol ardından Cari Grup Şirket bakiye raporuna giriş sağlayalım. İlgili tarih değerlerini girelim. Kurube ve diğer gerekli bilgileri kullanıcının tercihlerine göre seçtikten sonra ekran diyerek raporumuzu görüntüleyebiliriz. Rapor ekranında cari grup şirketlerin hareketlerini görmek istiyor isek cari grup şirket hareketlerini göster diyerek fiş türlerine göre seçimlerimizi sağladıktan sonra ekran diyerek Cari grup şirketlerin hareketlerini de alabiliriz.